Evet. Hocam nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz, hangi ildesiniz, kimlerdesiniz? Eskişehir. Eskişehir'deyim. O zaman izleyenlerimize bir bilgi verelim. Şu an yayını yapan da yayına katılan konuk da Eskişehir'den program yapıyor. İkimiz de Eskişehir'deyiz hocamla. Evet. Hocam 2020 yılı nasıl geçti? Pandemiyle aranız nasıl? <gülüyor> Güzel bir soruyla gibi. başladım. Herkes gibi. Geçinip gidiyoruz Vallahi... pandemiyle. Sokağa çıkmıyorsunuz değil mi hocam? Bildiğim kadarıyla 65 yaş üstünüz. Allah uzun ömürler versin. Evet. Amin cümlemizde. Allah inşallah size de bizim yaşamızı gösterir. Hocam lazım. bugün evet. yayının duyurusunu yaptığımızda en çok soru Eskişehir spor taraftarlarından ve Adana spor taraftarlarından geldi. Hepsi'nin evet. ortak sorusu yani genelde ortak sorusu şu: Hocam ne zaman dönecek? Yani. Adanalılar kendi takımlarına ne zaman dönecek diye soruyorlar. Eskişehir Sporlar'da ne zaman Eskişehir Spor'a dönecek diye soruyorlar. Benim sorum şu şekilde. Görüştüğünüz bir takım var mı? İkinci yarıda sizi bir takımın başında görebilecek miyiz? Var şu anda. E, ocağın 15'inde falan yurt dışına gideceğim. Hocam e, yurt dışı derken hayırlısı olsun. Hangi Avrupa. ülke olduğunu öğrenebilir miyiz? Avrupa. Avrupa. Daha önce de bir Katar muhabbeti ve İran muhabbeti olmuştu ama Avrupa mı oldu hocam? Hayırlısı olsun. O, o şey oldu. Riyad'la şey, Merkez Riyad'da o riyad'ın altı ülkesini kapsıyor proje. O şu anda durduruldu. Riyad'la biliyorsunuz Arabistan'la giriştik falan. Hocam biraz yüksek sesle konuşursanız. Yüksek ses? Evet. Evet. Yani... Hocam o... Avrupa altı görfez ülkesini bağlıyordu o Dubai, Katar bile. O olmadı şu anda Arabistan'da şey. Merkezi oranın Riyad'daydı onun için. Şu anda Avrupa'da. Valla bir... hocam benim bildiğim kadarıyla Avrupa'da Türk hoca yok. Yani Almanya'da yetişip büyüyen, büyüyen hocalar var ama Türkiye'de evet. yetişip yurt dışında görev alan sayısı çok çok az. Yani benim bildiğim kadarıyla da aklıma gelen yok. Sizinle gurur duyacağız hocam eğer bu gerçekleşirse. Ya vardır canım. En var. son Ümit kalan vardı Makedonya'da hocam. O da döndü dolaştım en hemen spora geldi yani. Tamam ben ona yakın bir yer. Bir yer. Ee, hocam... O zaman Balkan ülkesi diyebilir miyiz hocam? Biliyorsunuz ağzınızdan laf alırım ben. Evet orta avrundan. Balkan ülkeleri evet. hayırlısı olsun hocam. Evet. Ee, ne yapayım, ne yapayım? Hocam TFF birin, birincilikten bir takım olma ihtimali var, var mı acaba? Yani Avrupa olmazsa Allah korusun inşallah olur ama. TFF birincilikte de sizin çok hayranınız var hocam. Taraftarlar zaten istiyor da kulüpler de böyle e, yandı gülüm keten ve moduna geldiğinde sizi sürekli temasa geçip ikna etmeyi başarıyorlar. Geçen sene örneğini gördük. Meskişehir sporlarına, Adana sporlar. Maalesef son yıllarda böyle dibe vurduk herhalde. <gülüyor> Evvelten hep şampiyonluğa oynayan takımlara Hocam evet. bir kurtarıcı e, antrenör havasında algılanıyorsunuz. Evet. Yani en son e hangi takımı süper lige çıkarmıştınız? En Alanya diğer, Spor muydu? Değil. Diyarbakır. Diyarbakır yani o da e Bayağı olmuş hocam. Bayağı oldu ondan sonra bir yıl olmuş. Kendi şeyimizden e biraz şey yaptık biraz iyi niyetimizden Kıramadığımız insanlar oldu araya soktular, onu bunu Gittik. Yani hocam gidip... hangi yıl teknik direktörlüğe başlamıştınız? Ben mi? Evet. Antrenörlüğü 82 yılında başladık. A teknik, takım teknik direktörlüğü? 89. Teknik. Ben 90 doğumluyum hocam maşallah. Yani 31 yıl olmuş. 32'ye girmek üzere. Yani ben 35 senedir tek antrenör olarak çalışıyorum. Hocam şimdi önündeki profilde de Sakarya Spor, Alanya Spor, Malatya Spor, Tavşanlığı, Antalya, Elazığ her yere gitmişsiniz maşallah. Daha Şimdi e, bizim ya. program anladım hocam söyleyin. E, gittik işte aradılar ne mutlu. hiç bağ... Öyle arayan da oluyor. Ne bileyim değerimizi bilen de oluyor. Ama tabii muha bu işler biliyorsunuz artık. Ay yukarı çıktı herkesin bildiği bir işler. Artık bir siyasete döndü onun için bir yerlere gidemiyoruz. Engelliyiz herhalde. Şimdi hocam programımızın formatı gereği Süper Lig'den başlayıp alt liglere ineceğiz. Ee, önce Süper Lig'i konuşalım. Var mı sizin bu sene Süper Lig'de bir şampiyonluk adayınız? Benim adayım. Evet. O, adayım şu anda. Fatih Hoca'nın çalıştırdığı bir adayım olur. Çünkü tecrübesi var. Rakipleri yani kulüp olaraktan kadro olaraktan iyi kadrolar var ama ben ben hocayı bazalım. Hocayı yani baz alırım gibi... ya. Yani... Tabii onları yönlendiren yönlendiren önemli. Diğer takımlardan çocuk. önde evet. görüyorsunuz Galatasaray. I. Peki Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki rakibi kim olur hocam? En yakın takipçi kim olur veya rakibi? Şu andaki görüntü şimdilik bu. Rakibi olarak da diğer arkadan gelen Fenerbahçe hoca olaraktan bence başarısız olacak diye geliyor. Biraz belki e, Beşiktaş şey yapar, e, daha Sarayı tehdit eder. Onun dışında yok şampiyonu. Hocam Fenerbahçe Erol Bulut da şampiyon olamaz mı diyorsunuz? Yani Erol Bulut'un tecrübesi mi yetmez? İnşallah beni yanıltır ama şu ana kadar yaptıkları yani yaptıklarından gördüğümüz kadarıyla kaldıramıyor. Yani zayıf kalıyor. Taktik strateji yönünden bayağı zayıf. Zayıf değil, bayağı zayıf. Şu an aralarında 3 puanlık bir fark var. Bu da ligin kötü olduğu anlamına mı geliyor hocam? Yani Fenerbahçe başarısız diyorsunuz ama arada 3 puan var sadece. Zaten lig kötü. Yani Türkiye'de futbol falan yok İşte futbolu görüyorsunuz. 3 tane aynı anda maç seyrediyorum abi. 3 tane aynı anda. Biri telefondan, biri televizyondan, biri iPad'den. Üçü de aynı anda duruyor ya. Biri yatıyor orada, biri orada yatıyor, oyun duruyor, gol atan yere yatıyor, tekrar oynanıyor. Öne geçen takım durmadan vakit çalmak için yani ne bileyim kötü yanlış sportmenliğe aykırı şeylere tevessül ediyor. Bunlar etiye de uymuyor. Ya, böyle kazanacağına hiç kazanmak artık Hocaları söylemesi lazım. Arkadaş ben böyle puan istemiyorum demesi lazım. Orada 20 saniye yatsan, 30 saniye yatsan. Ne olur? Bunların zararını biz uluslararası maçlarda çekiyoruz. Türkiye'de futbol oynanmıyor. Topun oyunda kalma süresi diye bir şey yok ya. Top oyunda değil. Devamlı ya, ya biri yatıyor ya. Yani bir düdük çalıyor. Hiç, daha bir dakika geçmiyor diye oyun başlıyor. Tekrar bir boğul oluyor. Bir kere bir, bir, bir takım, bir takım boğul yapıyorsa bir Türkiye boğul üstüne koymuş. Ertuğrul Yanal'ın Yugoslav boğulu diye çıkardığı bir şey Bizim 35-40 sene önce unuttuğumuz şey. Evet. Hocam dondu. İnşallah geri gelecek. Bekleyelim. En son futbolun fauller üzerine kurulu olduğunu söylüyordu hocamız. Belki bağlantısı yeniden gelir ve devam ederiz yayınımıza. Olmadı bir kapatıp açarız. Bekleyelim. Ha, hocam en son fut, Türk futbolun faaliler üzerine olduğu, kurulu olduğunu evet. söylüyordunuz. Şimdi Hakimciğim, bol kim yapar? Yani, bol niye yapılır? Nedeni ne? Defans bir, yapan takım rakibi durdurmak için yapar hocam. Biz me, böyle biliyoruz. Yani. Evet, evet, tamam, bu bir tanesi. Bu bir tanesi. Ama o, yani bir takım yapıyorsa demek ki o takımın futbolcularının iyi eğitilmediğine bağlıdır. Yani taktik gol yaparsın. Eksik yakalanırsın. Taktik gol, oyunu durdurursun. Oyundan düşmüş oyuncuların vardır olur. Bu bir kere olur, iki kere olur. Bu da yanlış. Hiçbir takım zaten normal takım pozisyonu olan, yani oyun pozisyonunu bilen bir takım böyle yakalanmaz zaten. Yani kontrada yakalanmaz. Anladım hocam. Yani... Demek ki ya duruş pozisyonu, duruş hatası, ondan sonra ne yapıyor? Faul yapıyor. Ya kişisel olarak pol yapmakta şuna bağlıyorum. Demek ki algılaması, sezmesi, öncellemesi, rakipten önce dediğimiz olay, yani e, ne bileyim e, hareket sürati bunların hepsi bir araya geliyor. Mesela beyin emir veriyor belki alırım bu topu diye hamle yapıyor ama kas ağır. Ve Türkiye'de de... Hocamın internet balansı. Heh, hocam Türkiye'de maalesef diyordunuz. Türkiye'de de maalesef herkes işte bu, bu yolla şey yapıyor. Adam dokuz kişi, sekiz kişi korner atma adam gönderiyor. Arkadaş bir de öbür kale var ya. Senin kendi kalen var. Ondan sonra hırra kontratak diyor. Yani bu yanlışların sonucu ondan sonra foal yapmak mecburiyetisi. Foal yaptığı zaman da oyun duruyor tabii. Tempo olmuyor. Biz sonra uluslararası maçlara çıktığımız zaman ne oluyor? E, kondisyon olaraktan eksik kalıyoruz. Zaten taktik olaraktan çok eksiz de. Hadi buna bir de kondisyonu ekliyoruz çünkü adamlar oynanıyor. işte yani, isteyen seyredebilir yurt dışı Avrupa maçlarını. Öyle form oluyor mu? Vücut Ben bakıyorum. 10 dakika form olmadan oyun oynanıyor. Akıcılığı var. Evet oynanıyor. hocam haklısınız. E, hocam Sergen Yalçın dinliyorum. Evet. Hocam. Evet, Sergen. Siz yaptı. bir şey anlatıyordunuz, yarım kalmasın hocam. Öncelikle siz onu tamamlayın. Avrupa'da futbol sürekli oynanıyor diyordunuz. E Tabii, oyunun akıcılığı var. Burada zırt düdük, zırt düdük, düdük. Oyun, oyna, yani oynanmıyor ki. Oyun hocam, oynan... benim de görüşüm şu. Benim de görüşüm şu, yurt dışında futbol oynanmaya çalışıyor. Burada maç kazanılmaya çalışıyor. Aradaki fark bu benim ya, görüşüm. Özetle evet, o. Yani kazan Nasıl kazanırsan kazan. Kazanmak için her şey mubahtır ilkesi var burada. Kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım. Ama bunda da tabii e, çevrenin yani sosyal faktörler önemli. Şuraya, bütün kulüpler şampiyonluk istiyor. Mesela üç büyüklerde taraftarları hepsi şampiyonluk istiyor. İkinciliği kabul etmiyor. Halbuki e, o taraftarlar bu takım bu senede beşinci olsun ya önemli değil demiyorlar. İlla kazan. Şimdi bu baskıdan dolayı da yöneticiler taraftara şirin gözükmek için şey yapıyorlar. Transfer yapıyor. Öbürü bir transfer yapıyor. Arkadan öbürü de transfer yapıyor. Olan bizim dövizleri oluyor. Zaten zor durumdayız. Hocam evet. bizim ülkemizde kazananın hataları göz ardı ediliyor diye bir gerçek var. Yani kazansın da. Yani o hatalar zamanı gelince konuşulur. Şimdi modumuzu evet. bozmayalım kafasında evet. gidiyor herkes. Evet. Bunlar da onun sonucu Şimdi evet. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı şampiyon yapabilme ihtimali var mı hocam sizin gözünüzde? Sergen Yalçın nasıl bir teknik direktör? Ben bir teknik direktöre karar vermem için dışarıda görüyorum, oyunda görüyorum. Ama oraya o sahne, o perde, perdenin arkasında ne var orayı bilmiyorum. Ben şimdi bir o karar vermem için, yani bir görüş bildirmem için görmem lazım. Antrenman seyretmenler En az 3 hafta antrenman seyretmenler Hocam maçları izliyorsunuz 90 dakika. Orada ma belli olmuyor mu? Ma ma ma ma maçlarda bildiğim kadar üstü kapalı mesela Fenerbahçe'nin antrenörünü eleştirdim. O gördüğüm şey sahada yani bir, e, ne bileyim dikine temaslı futbol. Aynı o foğol futbolu temaslı dikine bir an önce ne bileyim neticeye gittiği güzel. Yani o planlı plan, yani... Planlı değil yani planlı programlı yani belli bir süre biliyorsunuz strateji taktikler meydana getirir Orada bir taktik burada bir taktik sağın orasında burasında bunlar bütünleşip senin o stratejini belirler. Bunların hepsini göz önüne aldığımızda çok eksikler görüyorum. Onun için eee Fenerbahçe'yi şey yapmadım şu anda. Tamam hocam. Gelip... Zirveyi konuştuk. Anadolu takımlarına geleceğiz artık. Hani evet. lafınızı balla böldüm. Alttan evet. da eleştiriler geliyor. Yani Anadolu futbolda Beşiktaş, Galatasaray Fenerbahçe konuşuyorsunuz diyorlar da. Siz evet. de bulmuşken evet. sormak istedim. Hocam Ama, bir dinliyorum. Anadolu yakası. Kadıköy Anadolu ilçesi. Yani Anadolu yakasında İstanbul'a. Siz de o konuyla yakarsınız. Hocam bir Sumidika var. Gazişehir'de görev evet. yapıyor. Siz de bir eleştiren tweet atmıştınız. Bir de böyle evet. burada dinlemek isteriz Sumideki, Sumidika hakkınızdaki düşünceleri. Tweet'te de şöyle yazıyordu hani e, ne yazıyordu amatör Türk antrenörlerin yüzüne Sumidika'nın piyasası arttı gibi bir şey yazmıştınız hocam. Onu O konuyu biraz açar mısınız? Çömez dedim. Ha, çömez hocaların yüzüne, çömez yerli hocaların yüzüne. Yani deneyimsiz, yani birikimsiz, donanımsız. Bu yani hakaret olmaz. Ya. Bunu kısaca... Hakaret abi, değil yani. tabi hocam. Kimse de hakaret demedi zaten de. Sumidika'nın bu kadar On... başarılı olmasının sebebi sizce ne? Rakipleri. Rakipleri. Yetersiz rakipler diyorsunuz. Evet. Yani Yet... benim bildiğim Stand... sadece ilk hafta mağlup oldular. Sonra hiç mağlup olmadılar hocam. Mağlup 13 başları mağlup olmuyorlar. Yenilmiyorlar. Kime mağlup oldular? Sadece Galatasaray'a sezonun ilk haftasında. Evet. Belki Onun şey dışında bir... herkese bir... dişleştirmeyi başardılar. Bir, bir şey demek istedim ama orada. Galatasaray'a mağlup oldular değil mi? Ya Fatih Terim'in yani. yönettiği takama mağlup oldular. Siz de öyle söylediniz. Onun için de ben diyorum. Genç arkadaşlarımızın şevki kırılmasın. Çok çalışsınlar ama kendilerini çabuk yeterli görüyorlar. Bir iki maçta oldum diyorlar. Ya biz 35 senedir öğrenemediğiniz şey siz İki senede, bir senede. O, o, olamaz. Yani. Ya belki bizim topumuz o kadar çalışmıyor ama ne kadar çalışmadı? 35 senemizi verdim. Şimdi şöyle bir olay sorayım hocam size. Ee, Çağdaş Atan, Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Basında evet. bir problem yaşadı. O gün bugündür galip gelemiyor. Bu Çağdaş evet. Atan sizin tabinizde Çömez hocalardan mı? Mesela onu orada yapmamasını mı gerekiyordu? Tabii tabii. O da onların için. Yarın daha. Dur gün bir bu gün iki. Bir hocanın Ama... en az 15-20 sene hocalık yapması lazım. En az. Yani onların ortalamasını alacaksın. Yani bu X takımda yapacak, Y takımda yapacak, O Z takımda diğerlerde yapacak. Değişik şartlarda, değişik imkanlarda. Ya onlar sunulan şey değişik sunumlarla yapacak. Değişik kadrolarla yapacak. Değişik ekonomisi olan takımlarla. Şu anda Alanya Spor Türkiye'de en iyi takımlardan biri idari yönde. Alanya'da, Alanya'da al siz de çalıştınız hocam. Aynı yönetim mi? Hepsi arkadaşım. Aynı yönetim değil ama hepsi var o zamandan da yönetici olanlar var ama onların hepsi dolu donanımlı o, o, o yönetim mükemmel bir yönetim yani zaten başkanı biliyorsunuz başkan e, e, futbol oynuyor futbolcu adam yani belki şey sosyal medyaya atıyor şeylerini adına e, halı amaçlarını. maçlarını yani bir gün ne bileyim normal santropolarını bugün gün oynayanların bir öyle gol atamıyor yani peki azından, hocam evet Söyleyin, söyleyin. En azından diyordunuz. En azından işi bilen bir yönetim var başta. Onu diyorum. Senelerdir onlar yani yoruldu. Aşağılıklara düştü. Yine oradalardı onlar. Altlıklara. Oradan geldi. O çok deneyimli, kimli bir yönetim o. O ayrı. Yani o şartlarda, çağda da o çağda, çağda adam, orada çalışıyor. Bir de Yoksul bir kulüpte çalıştı. Mesela 20 ay maaş alamamış. Hiç futbolcuların ödemesi yapılmamış. Anladınız mı? Futbolcu şöyle olmuş. O böyle olmuş. Yani öyle bir kaos kriz ortamındaki bir takımda görürsem eğer orada, orada değerlendirdim. Yani Şimdi o... hocam Alanya Spor'a Sergen Yalçın gitti başarılı oldu. Erol Bulut <gülüyor> gitti başarılı oldu. Şimdi Çağdaş Atan gitti başarılı oluyor. Yani siz diyorsunuz ki antrenörden e... ziyade kulübin doğru yönetilmesi daha abi benim dediğime geldi. İyi bir örnek. Bir başarı da veya başarısızlıkta birinci yönetimdir. Yani hoca yani eğer kötü hoca aldıysa kötü hocayı alan yönetimdir başarısız olan. Eğer yönetim iyi hoca alırsa yönetim alıyor hocayı. hoca da yönetime ait. Onun tasarrufuna ait. Öyle değil evet, mi? Öyle. Peki mi? hocam bunun zıttı bir örnek de var şu an. Başakşehir. Evet. Yani ekonomik olarak sıfır problem. Çok iyiler. Evet. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katıldılar. Çok iyi paralar ama bugün Süperyik'te 16. sıradalar ve zirvenin bayağı bir gerisindeler. Yani 13 puan girdiler. Evet. Başakşehir'deki evet. problem ne hocam? Onu bilemem. O dediğin gibi iyi bir soru. Yani onun analizini yapamam. Çünkü fazla yani bu gibi bildiğim yok. Ama Mesela. hani deminden beri konuştuğumuz şeyin zıttı bir durum var. Demek ki antrenör yetersiz diyeceğim ama Okan Buruk da şampiyon yaptı geçen sene takımı. İşte onu yani. da Buruk yapmamıştır yani. Geçen sene daha iyi idare edilmiştir belki. Aynı idare ettim mi bilmiyorum. Belki şartlar değişti. Bu pandemiden dolayı bazı şeyler değişiyor. Şu anda bu futbola, sporlara, neticelere etki eden en büyük olay pandemi. Bu Korona. Çünkü antrenman planlamasını hocaların iyi yapması lazım. Çok e, deneyimli olmalar lazım. Çünkü 3 günde bir maç yapıyorsun, 800 günde 4 maç yapıyorsun. Bunların aralarında yükleme, dinlenme prensiplerini, yani gelecek antrenör lazım. Şu anda e, kondisyonellere teslim oluyor. Hepsi. Çoğu bilmediğini biliyorum. Çoğunun bilmediğini biliyorum. Ya, bu, bunun yüzden kondisyonere teslim ediyor. Yani bir kondisyon antrenmanını. Kalkıp teknik taktik konuyu hepsi olan bir şeye yani adı ne uygulayamazsın. Ya. Olmaz. Yani hocam yönetim başarılı olacak ki futbolcular ve teknik ekip de başarılı olsun. ya Bunun sadece bir Başakşehir örneği yok. Onun dışındaki bütün takımlar Tabii, aynı şekilde. Mesela Karagümrük e, bu şekilde, Hatay Spor bu şekilde çok evet. iyi yönetildikleri için başarılılar. E siz de Hatay dediğinize geliyor. Karantez açalım Hatay Spor, başta bir yerde de söyledim, Hatay Spor'un devamlılık şeyi var. İşte bizim istediğimiz bu, devamlılık. Çünkü Hatay Spor'un çoğu futbolcusu da en alt liglerden beri beraberler. TDT ile beraber çıktılar. Efendim PTT'den Süper Lig'de beraber çıktılar. Çoğu, evet. adıyağı ne yaptı da ve fazla değiştirmedi. Silpilasyon olmadı yani Hatay Spor'da. Yani 20 futbolcu gitti, 15 futbolcu geldi diye bir olay yok. Yani ne yetiyorsa onu alıyorlar herhalde. Kendilerini tebrik ederim. Çok güzel uygulama yapıyorlar. Şimdi hocam programımızın ismi Anadolu Futbol. Ya Futbol evet. Anadolu. Evet. Ee, Süper Lig'de de bir sıkıntı var. Benim gözümde sıkıntı. O konuyla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Mesela evet. İstanbul takımları sayısı her geçen sezonlarda daha evet. da artıyor. Yani evet. bu sene sizin gözünüzde Süper Lig'den düşmesini beklediğiniz bir İstanbul takımı var mı? Yani Kasımpaşa Paşa düşer mi? Başakşehir zaten düşmez. Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş zaten düşmez. Kim yani İstanbul takımları süperlikten düşmedi dersek TFF birincilikte de İstanbulspor var, e, Tuzla Spor var, Ümraniye Spor var. Bunların da yukarı çıkma ihtimali var. Süperlik İstanbul ligine mi dönüyor hocam sizin gözünüzdede? Demek ki yani bu İstanbul'u Anadolu olaraktan ayıramayız bunlar. Demek ki onlar daha iyi çalışıyor. Daha iyi yönetiliyor. Ya bu onun şeyi Yani Yani alttan Eyüp Spor ve Sarıyer de geliyor diye alttan yorumlar geliyor hocam şu an. Yani İstanbul evet. ekonomik olarak çok güçlü bir kent ama Anadolu'dan uzaklaşıyor gibi bir durum var san sanki e aa, Süperlik'te. Aa, şimdi burada yani hep mazeret oluyor. Anadolu, İstanbul şey olmazsa ben de Atay skor örneklerim. Atay da öbür uçta e, oldu. Demek ki doğru yaparsan oluyor. Şu Bu sene mesela Gaziantep başarılı. Neden? İyi hoca bulmuş. Bu kadar basit. Yani bunlara göre iyi hoca yani. O kadar da iyi hoca değil de burada iyi hoca şimdi. Öyle görünüyor. Aldığı skorlar güzel. Hocam şimdi herkesin beklediği konulara geliyoruz. TFF birinci lige geliyoruz. Alttan soru yağıyor. Özellikle evet. Eskişehir Spor konusunda geliyor. Şimdi Eskişehir Spor'un bulduğu ligede geçtik. Hocam TFF birincilikte e, bir şampiyonluk yarışı var diyebiliriz. Evet. Çok da bu sene normal, hani süperlikten takım düşmediği için geçen sene kümülüşme ve iptal edildiği için evet. daha dengeli bir oluyor farkındaysanız. Evet. Sizin şampiyonluk adaylarınız kimler hocam TFF birincilikte? Ben şimdi boş bulundum şey, süperlik için aday söyledim. Ama evet. o şart da şimdilik. Ee, şimdi bu yani, TPP tepe, dizi içinde söyleyeyim. Şimdi önümüzde bir devre arası var biliyorsunuz. Bu devre arasında Transfer sezonu. Gidecek topçular var. Gelecek topçular. Bazı takımlar e, kadrolarını güçlendirecek. Bazıları e, ne bileyim gücünün altına düşecek. Belki ayrılmak isteyecekler. İşte ekonomik nedenlerle onunla. Onun için dengeler bozulacak biraz. Ben derim ki liglerde ikinci sezon başlasın. ikinci yarının 5-6 haftasını görelim. Ya İlk mesela bir ad Adana Demirspor bu sene artık o zinciri kırabilir mi hocam? Çıkar mı süper? Adana Demirspor hakkında ne düşünüyorsunuz? Adana Demirspor ya şimdi Adana Demirspor çok ne bileyim taraftarı olan Adana kulüpleri ikisi de çok iyi taraftarları gerçekten her sene umutla başlıyorlar ama yani ne bileyim bir yönetim hatası var orada. Da. O Hocam yani maddi problem yaşanmayan bir takım nasıl çıkamıyor bu ligde? Yani ben, ben bahs... özellikle bu lige çok hakimim siz de çok hakimsiniz. De Adana Demir'in çıkamaması akıl alır gibi değil ya. ya Bütün ama... böyle mottoları aykırı bir takım yani. Normalde çok rahat çıkmalar lazımdı. Yok olmuyor işte. Transfer şampiyonuyla normal lig şampiyonları hep ayrıldı. Yani Temmuz ayında kadro yaparsınız hemen şampiyon ilan edersiniz ama gerçek Mayısın sonunda herhalde bitirdikler, o zaman çıkanlar çıkıyor. Ee, öyle olmuyor. Öyle olmadığını da herkes gördü herhalde. Yani bunun sadece Adana Demirspor için değil diğer kulüplerde de bayağı şeyi var. Örneği var. Demek ki bir içeride ne bileyim iyi yönetilmemiştir bu kadar. Canım Samsung Spor mesela çok güzel yönetiliyor Dışarıdan gördüğümüz evet. kadarıyla. Sıfır borçla evet. yükseldiler. Ben yani evet. Samsun Spor çıkabilir mi bu sene peki sizce? Onları da bilmiyorum şimdi. Yani e, şu ana kadar e, gittiler. Kendi sahalarında yenildiler. Yenilmelerle rağmen Memdin e, yine toparlandılar ayakta. Yine koştu, koşuyorlar. Samsun sıkıntılı bir korona süreci atlattı hocam. Evet. Ondan sonra bence e, biraz kötü başladılar ama yani o sürecin ardından sonra toparladılar. Şu anda da ciddi favorilerden birisi benim gözümde ne de, ben dedim e, ikincilere başlasın ilk altı haftaya bakacağız ondan sonra e, bakarız zaten bir ayrışmalar belli olur şimdi hocam hani Galatasaray'da Fatih Terim örneği vermiştiniz ya 6 ayda da bir Yücel İldiz örneği var bu ligin evet. bu ligin Fatih Terim'i diyebilir miyiz bilmiyorum hani siz de dersiniz de 6 ay çıkabilir mi Yücel İldiz'de? Ben ben çıkacaklarını düşünüyorum açıkçası evet. yani, ben şu anda bir şey diyemem Niye diyemem. Mesela hukuk doldu. görüyorsun işte ne oldu? İki tane oyuncusu. Bazı takımlar hukumat tabii bireysel. E, şimdi alt ayında ben e, oynadığı oyunu beğenmiyorum mesela. Bireysel Ama kazanıyorlar hocam. Yani Tuzla maçında kazandı yani, Dolcu kazanıyor. O da bireysel yetenek çok. Yani bir Paşa o var. Çıkar Paşa o. Çıkar. Yok Paşa Ne oldu? Lütfen. Özgür Özkaya da sakatlandı. Sezonu kapattı. Eğer bir gün başına gelebilir. Yani bir gün bu yani herkes birbirinden bekliyor şimdi orada. Bugün diyorlar ki bu oynar. Ya şu oynar. Öbürü oynar maçı Bugün o tutar. Bir gün o atar diye. O düşüncede olan takımlar duvara çarpar. Yani öbür gün bir hiç biri oynamaz. Onun için takım oyunun tercih etmemizin sebebi ondan zaten. Eğer takım Ol oyunu olur evet. Evet. Ay. Hocam şimdi altyapılarla da ilgili konuşmak istiyoruz ama altın ordu üzerinden gitsek canlı sıkılır mı? Onun korkusunu, endişesini taşıyor. Mesela altın orada hakkındaki düşünceleriniz de onu öğreneyim. Ona göre bir akış devam ettireceğim ben Altın ordu hakkında düşüncelerimi ulusal kanallarda birkaç kere söyledim. Dedim hatta hatta hatta ee, Fatih Hoca şeydi, ne, federası, takım, o zaman geldi söyledim. E, gidin dedim. Futbol Federasyonu Altın Ordu. Onlar gelmez dedim. Siz Altın Ordu'ya gidin incelemede bulunun. Ne yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Onu federasyonda uygulayın. Yani o zamandan biliyorum yani. Şimdi Fatih Hoca kaç sene oldu? Niye bir takım yani o tamam. zaman söyledim. Söyledin mi? Ya. Yani Or Altın Ordu'nun vizyonunu beğeniyor musunuz hocam? Yani sadece futbolcu yetiştirme endekli bir takım. Süper Lig'e çıkmak gibi bir dertleri yok. Düşmeyiz nasıl olsa diyorlar. Tamam çok güzel. Yani daha güzel bir program olur mu? Harika işler yapıyorlar. Niye? bu şimdi bu çocuklar orada çok güzel yani dikkatimi çeken şey şu iyi bir birey istiyorum iyi bir birey. Önce birey olacaksın. İyi bir maçlarında evet. iyi bir birey, iyi insan iyi futbolcu. Tabii futbola saygılı oynuyorlar. Cem'in dediğim gibi yani öyle abuk sabuk patakte oynamıyorlar, dilerek oynuyorlar görerek oynuyorlar. Fazla temasla oynamıyorlar dikkat edersiniz. Ball bile yaptır. Ki bu da istatistiklere yansıyor hocam. Siz istatistikleri sevmezsiniz de Altınordu bu ligin en az kart gören ve en az faul yapan takımlarından birisi bu kadar bakın. Demek ki oynamak istiyorlar. Yani oynamak benim istiyor. izlediğim maçlarda hocam hiç böyle şişir, uzun top, böyle rastgele ceza sahasına orta görmüyorum ben Altınordu maçlarında. Yok o yani renkler futbolun doğrularını öğretmişler. Bir de e, sosyal olarak da çocuklar ne bileyim eğitim alıyorlar orada ya. Kutkola harici eğitim de alıyorlar. Hmm. Ne bileyim hmm. de, de, yumurta bir de taşıyor çocuklar? Yani orada çocuklar mı siz gibi de çalışıyorlar mı? Bunlar güzel şeyler. Ve Ama daha örnek alan kulüp çıkmadı. Aslında o, e, önünde bir örnek var. Alın bunu. Alın bunu uygulayın ya. Ben isterim ki daha Mad tane... Maddiyat hocam. Herkes günlük yaşıyor. Yani Altınordu sürece hemen bugün yarın yapılacak bir şey değil. Yani bugünden planlayıp 2-3 sene sonra meyvelerini alabileceğiniz bir proje ya. O yüzden evet. kimse girmek istemiyor. Herkes ekonomi diyor. Ama borcu yüksek olan kulüplerin de bence Altınordu e, vizyonuna devam etmeleri gerekiyor. Ki e, Eskişehir Spor ve Bursa Spor şu an en çok ihtiyacı olanlar. Bursa bunu kısmen yapıyor. Yani evet. Bursa Spor'u açarsak şimdi Bursa Spor'la ilgili düşüncelerimizi de soracağım hocam. Bursa Spor evet. çok doğru yolda. Eğer Süper Lig'e çıkma sevdasına düşmezlerse ben çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. Niye? Süper Lig'e de ne bileyim önlere açılırsa giderler. Hocam dağıtlar. şimdi ben mesela bir şey duydum. İki tane futbolcu satıp transferi açmak gibi bir düşünceleri varmış. Evet. evet. Bu sizce doğru mu? Yani bu doğru bir bakış açısı mı? Bence doğru. Yani i̇ki tane evet. futbolcu satıp transferi açıp takımın DNA'sını bozup play-off'tan veya ilk ikiden Süper Lig'e çıkma hedefleri varmış. Benim duyumum bu şekilde. Şimdi ben katılmıyorum, takımın DNA'sı filan bozulmaz çünkü giren çocuk <gülüyor> çıkandan iyi mesela. Yani kısıtlı değil kadroları. Şimdi yabancı transferi falan yok ama orada yani benim bildiğim 20-25 tane hemen hemen birbirine yakın futbolcu var öyle ilk 11 çıkmıyor. Vakıf Eğer, köy altyapısı bir de hocam. Bursa Spor'da hani değil. Yani hep aynı yerde yetişmişler, aynı kilileri çekmişler dediğiniz vak gibi. Vakıf vak vak vak vak köy ne zaman oldu? Kaç sene oldu bakıp yolları? Bilmiyorum ama bayağı eskiymiş galiba hocam. Bayağı eski. bilmiyorum benim bilgim bayağı oldu yani. Onlarca sene oldu bakıp diyor. Yani herkesin yani bunları örnek alması lazım. Sırf şimdi siz, bu, sporun bu giden çocuk oynayan çocukları söylüyordun. Oradan diğerliklere bu kadar senede kaç tane futbol gitmişti. Gerçi araştırmadım ama illa ki Hocam Bursaspor Spor maçını illaki izlemişsinizdir. Böyle gözünüze çarpan böyle çok iyi bir yetenek var mıydı o maçta? Burak Altıparmak mesela isminden çok değerli bahsettirmişti o maçtan sonra. Burak Altıparmak üst düzey Bugün yani bence A Milli takımda o mevkide oynayan iki kişiden de daha iyi. Hani ikisinden de iyi yani. A Milli takımda ya biz mesela, ben Eskişehir Sporluyum. Eskişehir Spor attığı golü Burak Yılmaz golü olarak o Topu çekişi, kontrolü, rakibi geçip kaleye gönderişi. Ben bir Burak Yılmaz'da gördüm. Burak da siz bir eski oyuncunuz benim bildiğim kadarıyla. Evet. Antalya yani, Spor'dan değil mi hocam? Antay yani eski. bir benzerlik var mı Burak Yılmaz ve Burak Kapacak? <gülüyor> İsimli açtılar zaten. Burak Yılmaz. Santrafor bu adam orta sağda. Bu adamın Ama yani. Ama teknikten dolayı Hocam Burak Yılmaz da orta saha oynuyordu. Sonra Forvet oldu. Yani Eskişehir Spor'da sağ kanatta oynuyordu. Antalya Spor'da da sağ kanatta oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Eskişehir Spor'un o günkü hocasına soracaksınız ne işi vardı? Rıza Çalınbay'dı hocam o zamanki evet. antrenör. Işte. Ona hocam Antalya Spor'da siz Burak, Spor Burak Yılmaz'ı e, santra formu oynattınız. Sağ açık oynatmış olmanız lazım. Olmaz yani. Hocam yerde Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta sağ açıkta oynadı. Eskişehir Spor'da sağ açıkta oynadı. Antalya'da da ben yanlış bilmiyorsam sağ açıkta oynadı Burak Yılmaz. Trabzonspor'da Şenol Üniversitesi'nin eline gidene kadar sağa çıktı hocam bu futbolcu. Ben hafifimizi iyi takip ettim. Hocam senin nerede oynadı? Burak'ın Burak, Burak oynamadığı bu mevcut yok ki. Doğru çıktı dur hocam. Oynadı. Siz hocasınız. Tantrapor'da oynadı. Sola çıktı oynadı. Orta sağda oynadı. Göbek'te orta sağda oynadı. Forvet arkası da oynadı. İkinci kaleye yakın olarak alarak. Yani oynadı da oynadı. Hepsini oynadı. Antalya spordayken bizim benim oynattığım zaman... Her maçta onu maçın şeyinde 10 dakikada, 20 dakikada, 15 beş dakikada oynatıyordun. Yani bu şey, çok, şey değil ki illa sağa çık, sağa çık ama ben de diyorum ki Eskişehir'in o zamanki sağa çık. Yani Eskişehir'de artık e, o, o ara kim vardı yani çok da. Şimdi Burak eğer sağa çık oynuyorsa Antalya Skor'da e, orta saha oynuyorsa bu, Burak'ın orada fazla ulusal plan var. Mehmet Yıldız vardı, Ana Taner Güler'i vardı. Hayır, yani bu, evet. ya bunlar vardı. Bu bir bakıyordu. Bir, bir maçta orada oynuyordu. Bir maç orada oynuyordu. Yani illaki, yani Türkiye'de herkese illa bu burada burada. Futbolda öyle bir şey yok. Bir iyi futbolcu her yerde oynamalıdır. Ve Burak da her yerde oynuyor. Ha, 35 abi. yaşında Lille transferi yapabilen bir futbolcu. Zaten çok iyidir hocam. Yani. Evet. Evet. Onun için ben yani de... tabii bu bu şimdi Bursa altyapısından geldi. Bursa, Altın orta. Bunlar ne bileyim ben bütün şeylere, bu ekonomi takımlara yani düzenmesi zor takımlara aynı tavsiye veriyorum, önümüzde örnek var. Yani oraya yaptığın zaman, onları, o işi tesis ettiğiniz zaman hatır, dönül oradan buradan kartvizit olmayacak, kart vizite gelmeyecek. Hocalar kart gelmeyecek, alo ile gelmeyecek, alo bu, alo, alo yok, alo yok, Alo atacak, hiç kimseyi tanımayacak. Fiyakat sahibi adamı getir. Olur. Hepsi olur. Yani tarla gibi olur. Yetişir yani. Olur. Tavsiye ederim bütün klüplere. Hocam altyapı konusuna dönecek olursak yani e, Türk futbolunun kurtuluşu altyapıdan geçiyor. Herkes böyle söylüyor. Evet. Ama altyapılara yapılan yatırımlar da yetersiz sanki. Yani federasyonun bu konuya bakış açısını bilmiyorum ben açıkçası. Takımlar yapmak istiyor ama göstermelik yapıyor gibi duruyorlar. Hocam altyapı konusunda neler yapılmalı sizce Türkiye'de? Evet. Çoğu kulüpte duyuyorum. At Yapı'ya gönderilen parayı üst yapı alıyor. Duyduğum Doğru yani. hocam işte. Federasyon bir ödenek veriyor bu konuda ama <gülüyor> yani daha olur. aciliyeti olan yerlere kullanıyoruz diyor Atatürk'ün. Yani Oluyor. Yani yani işte. zaten. Ne, ne, nasıl çatlakları görüyorsunuz? Işte. Ya sen milyon euroya futbolcu alıyorsun. Ondan sonra altyapıya Yapı'ya gelen 3-5 kuruşa şey yapıyorsun, göz dikiyorsun. Olacak iş mi olur? Normal idare edilse kulüpler Herhalde altyapıya gelen paraya ihtiyaçları olmaz. Öyle değil mi? Evet. Yani. Demek ki yanlış bütçe yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Paranın verileceği yere vermiyorsunuz. Gidiyorsunuz hiç abuk sabuk yerlere para veriyorsunuz. Hiç oynamayan futbolcuya para veriyorsunuz. Ve döviz bazında. E bu evet, dedi. O, yani. o, Tabii o döviz attıkça adam, adamın şeyi de artıyor. Yani işte buna yıllardır Akif şimdi buna yıllardır evet. karşı. Ama bizim hocalarımız için çok sağ, bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla sessiz kalıyorlar. Sessiz, hepsi sessiz. Bakın biz şimdi e, bir kulüple anlaşamadık. Gel, geldi teklif ama anlaşamadık. Ama şu anda geçen sene biz pandemi döneminde tek başımıza mücadele ettik. Federasyona söyledim. Beyin sporundan da söyledim, yayıncı kuruluştan, öbürsünden de söyledim. Nereye çıktıysam hepsini söyledim. Bu olağanüstü bir durumdur. Burada e, ligin iptal edilmesi, tatil edilmesi lazım. Dedim, dedim, dedim. Hep kendim söyledim, kendim dedim. Profesyonel Futbolcular Derneğine söyledim. Hepsine. Onlar da evet. bu iş el atsın diye. Efendim, gençlik spora da söyledim. Sağlık Bakanlığa da. Ben miyim bu köyün şeyi yani? Bu Türkiye'de. Hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse hepsi. Hepsi sessiz oynadı. Üç Mayın oynadı. Bütün hocalar. Belki bir iki tane çıkmıştır. Bilmiyorum çıkmışsa. Hepsi. Hatta bizi şöyle de e, şey yaptılar. Eleştirdiler bazıları. Tabii siz düşüyorsunuz. Onun için. E, sen, ya arkadaş. Ben in, halkın sağlığı için söylüyorum ya. düşmene neye çıkma ne, düşer. Hocam kendi düşüyor. Yani yayın zayıf olduğu için. Eee. Evet hocam dinliyoruz düşersin çıkarsın Siz ne olur evet. sonu mu? futbolda yani maliboldür adam yeniliyor yani dünyanın sonu mu geliyor bitiyor mu her şey yok öyle bir şey hayat devam ediyor da insanlar yaşasın biz bunu savunduk insan sağlığı dedik şöyledir böyledir dedik hemen ki insanlar zannetti kendi menfaatimiz için kondu beni tanıyanlar bilir. ben kendi menfaatimden işim yok. Yani ben halkım, toplumun menfaatçı için konuşuyorum. Hadi hocam almışım. Sakaryalı bir arkadaşımız sormuş. Sakarya Spor altyapısından eskisi kadar neden futbolcu yetişmiyor? Siz de Sakaryalısınız. Evet. Sakarya Spor hakkındaki görüşlerinizi ve Sakarya Spor neden futbolcu yetişmediğini öğrenebilir miyiz hocam? Düşünceleriniz neden? Tek cümlede söyleyeyim ben yokum onun için. Hocam Sakarya'nın kurtuluşu Coşkun Demirbakan'dan mı geçiyor? Hayır demiyorum. Ben çok imalı bir laf söyledim. Orada Sakarya'da ne kadar topçu çıktıysa hepsini ilk oynatan adam benim. Yani hocam çok önemli yetenekler çıktı orada Benim yaşımın tutmadığı yetenekler de çıktı. Hepsi sizden. Hepsini profesyonel olarak ilk oynatan adam benim. Ben olduğum zaman bir topçu alıyorum altyapıdan oynatıyorum. Hatta bir de eleştiriliyorum. Ya bunlar daha genç diyorlar. Hatta karikatür falan yaptılar. parkta çarpışan araba salıncak malıncak koyup benim oynattığım futbolcuları eleştirdiler yani bunlar daha çocuk bunları luna park'a götürdü. O çocuk dedikleri çoğu futbolcuların çoğu dünyanın her yerinde top oynadı. Bırak Türkiye, İngiliz, İngiltere'sinden, İtalya'sından her yerde oynadılar. Yüzlerce Keremilli oldu. Yani orada altyapı çok altyapıdaki çalışma şeyi yok. Altyapıya üst yapıdaki hoca el atacak. Yani üst yapıdaki hoca altyapıyı denetleyecek. Altyapının bütün mümkün olduğu kadar, zamanı olduğu kadar gidecek, maçlarını seyredecek, antrenmanı seyredecek. Bizim bizim meslektaşların çoğu altyapıda ne olduğunu bilmiyor. Şimdi ben bütün çalıştığım takımlarla altyapıda u'ların çoğunun ilk on birini bilirim. Hepsini tanıyorum, hepsini görüyorum, hepsini izliyorum, antrenmanda izliyorum hepsini. Yani... Orada mesela Sakarya'da bir ara 14 yaş grubu vardı. O 14 yaş grubunun çoğu şeyde oynadı, liglerde oynadı. Ben onların hepsini biliyorum. Bütün maçlarını biliyorum. Hocam ee, bu konuda sizi destekleyen bir şey söylemek istiyorum. Ben Eskişehir Spor altyapısındaki futbolcuların çoğuyla görüşüyorum. Hepsi sizi tanıyor. Yani hep. hepsiyle bir şekilde sohbet etmişsiniz. Hepsi sizi övüyor. Yani evet. siz Eskişehir Spor'da çalıştığınızda Sandayi Halimi ve Ahmet Şolaj'a... Alt yapıdaydı, U19'daydı evet. ve sizi şu an övüyorlar mesela, ben kendi sohbetlerimden buna şahidim. Yani siz a takımda bu oyuncularla çalışmadınız, yerler için de dur aynı şeyler geçerdi. Ben kendi tecrübemden dolayı söylüyorum buna. Anladım. E, e, görüyordur onlar beraber yan yana çalışacak, onlar bir sahada biz bir sahada arada bir oynadık. Yani bir e, şunda şuna gelmek istiyorum, ben kendimi söylemek istemiyorum. Diğer bu genç arkadaşlar, bunlar, bunlar e, cesur olsun, oynatsın. Mesela şimdi e, Eskişehir Spor Bir Buğra var. Ya bu adam oynat ya. Bu adam oynat ya. Hocam ya, oynat. herkes Buğra'yı şu an forma olayından dolayı biliyor. Yani yeteneğini evet. kimse konuşmuyor. Evet. Sen biliyorsun, ben biliyorum. Bir de taraftarlar biliyor. Ama takımın evet. başındaki teknik direktör bile çok az oynatıyor. Hatta Bursa maçında sahaya bile sürmedi. Korkuyorlar. Son. Korkuyorlar. Cesur değiller. Bak şimdi ben bu yaştayım. Ama ben bu demin size Sakarya dedim, Burak dedin zaten şey e, onları çıkardığım zaman piyasaya çıktıkları da ben 35 yaşında filandim. Cesaret edip Hocam taraftarlardan gelen bir soru. Sezon başında neden takım almıyor hocamız diyorlar. Yani hep neden böyle kurtarıcı rolünde enkaz devralıyorlar devralıyor diye soruyorlar. Yani aynı Demirel gibi diyeceğim gaz vardı da ben mi işte yani dedi ya. ya Teknik ok gelmiyor değil mi hocam yaz döneminde? Gelse bile çok yani e, ne bileyim kısıtlı yani Olacak değil yani bizim şimdi ömrümüzü vermiştik bir, bir, bir yani kafamızdakiler internette yok Google'da yok yani kalkıp da ben bu birikimimi öyle 3-5 kuruşa da bırakmam kimseye o kadar da değil. 50 senemi vereceğim gelecek adam beni 3-5'e olmaz. O. Ee, bir şeyin karşılığı var onun karşılığını verir gideriz. Öyle bir teklif gelmedi onun için gelmiyor zaten gelmedi için buradayım. Hocam ben seni Eskişehirspor ve Adana Spor taraftarları çok seviyordum, diyordum ama altta da özellikle Sakaryalılar seni çok seviyormuş. Diğer şehirlerden de benzer yorumlar geliyor. Ben aşağıya takip ediyorum. Hocam ikincilik kırmızı grupta bir çok iyi bir yarış var. Sanki Manisa FK ile elip çıkacakmış gibi duruyor ama Sakaryaspor'un şampiyonluk yani bir üst lige çıkma ihtimalini soruyor özellikle Sakarya taraftarlar. Bir de Van Spor'u hocam. ikincilik kırmızı grupta. Dediğim kadarıyla Sakaryaspor herhalde ilk altıdan çıkabilir. Playoff'tan, evet. Evet, Playoff'tan. Playoff'a gidip zaten Playoff e, son birkaç senedir kaybettiler son maçta. İnşallah günler, bir kara günlere, bir hafta kaybettiler. Hatırladığım kadarıyla. Yani Sakarya'daki yapılanma şampiyonluk için yeterli mi diye soruyoruz hocam. Şu yani. anda kulübün işleyişiyle hiçbir ilgim yok. Uzaktayım, bilmiyorum. Çünkü e, yeni bir yönetim gelenler Bilmiyorum. Kimler olduğunda bilmiyorum. İyi yönetirlerse yani yöneticilik de kolay değilsin. Yöneticilik de tecrübe ister. Yani bir geliyorsun ne bileyim hiç bilmediğin için çünkü bu yani ne holding yönetmeye benzer ne, ne bileyim, iş yeri yönetmeye benzer. Hiç yani futbolcuyla yani karşında futbolcu var, basın var, taraftar var, hesap soran var. Kendi işinde kaç lira zarar edersen et sana kimse bir şey sormaz. Öyle değil mi? Veya evet, o Ama burada yani bir toplumun, bir camianın şeyine geliyorsun, e, kaderi oluyorsun. Onun için e, hazırlık zor. yöneticiler zaten tam bir şeyler e, öğreniyor, olgunlaşmaya başlayınca e, başka yönetim geliyor. Başka yönetim. Ama çok da yöneticilik yapan bayağı akıllı oluyor bu sefer. O da kötü. Şimdi <gülüyor> o, o da bayağı bilmiş oluyor. Yani ortası yok. Tabii herkesin şahsiyeti, karakterine ilgili bir şey bu. Eğer onu... Hocam Van Spor ve Ahmet Spor'u da çok soruyorlar. Bu iki takım hakkındaki görüşleriniz neler? Van Spor ve Ahmet Spor. Siz Diyarbakır Spor'da yani Ahmet Spor'da çalıştınız. Ahmet evet. Spor'da da çalıştınız. Diyarbakır Spor'da da çalıştınız. Evet. Yani oradan bir takım gelir mi hocam? Üst lige, FFF birinci lige. Şu an beyaz grupta Ahmet Spor playoff'a yakın bir konumda. Altıncı sırada. 3 puan gelir sadece. Eğer, en az onlar kadar isterim. Ahmet spor taraftarları kadar ben de isterim diyorsunuz. Üstü yiye çıkmalarını. Ay. Yani. Ama işte play, playoff da hocam çok çetrefilli bir iş yani. Geçen sene de gördük. Yani Ay, evet. hata affetmiyor. Ki playoff evet. bu sene ben biliyorum Sarıyer çok iyi yapılandı. Sarıyer'in ben favori olduğunu düşünüyorum. Sakaryaspor'u söyledik. E, Kırşehir e, dolu dolu geliyor. E, Turbutlu Ege'de zaten her sene bir takım böyle kendini playoff'a atıyor bildiğiniz gibi. Orada da çok acayip işler oluyor hocam. Orası da çok zevkli takip edene tabii. Yani biraz e, ana akım medyadan uzakta duruyorlar gibi bir algı var ama meraklısı da çok takip ediyor orayı. Sakarya Spor, Kozeli Spor e, evet. gibi böyle taraftarı çok kuvvetli takımlar. Keşke üstlükler de yer alsa hocam. Eskişehir Spor, spor bu hafta gösterdiler. Bu süperlik takımları oldukça. Keşke taraftar da olsaydı maçlar. Evet maalesef e, ne bileyim. Şu anki taraftarlar biraz şanssız takımlarını seyredemiyorlar. İnşallah bu pandemi süreci bir an önce biter. Dediğim gibi hocam işte ben TFF birincilikten bir İstanbul takımının Süper Lig'e alt dikten de bir İstanbul takımının TFF birinciliğe geleceğini düşünüyorum. Yani Eyüp Spor net favori diye konuşmuyoruz mesela biz burada alttan yorumlar da geliyor hocam Eyüp Spor hakkındaki düşünceniz ne? Eleştir eleştiri alıyoruz burada Eyüp konuşmuyoruz diye ama Eyüp Spor bizim gözümüzde çıkacak gibi duruyor. 4 puan var gerçi arada da futbol, ya, futbol, futbol, futbol sahada oynanıyor, futbol sahada oynanıyor, hakemler e, hata yapabilir, yapabilir, art niyetli de olabilir hiç önemli değil. Ben Benim yaratışım itibariyle hiçbirini hale almam, hiç önemli değil benim için. Eğer sen e, yapabildiğini yaparsan yani küçük adam taça çıkıyor itiraz ediyor, ya, taca ne itiraz ediyor yavaş ya ayıp duruyor. Biz Şimdi burada ben... kimi konuşmasak alttan hemen eleştiri geliyor. Erzincan Spor'u niye konuşmuyorsunuz diyorlar. Yani bize bir kastınız mı var diyorlar. Evet. Aşağısı yıkılıyor şu an hocam. Evet benim şey... Bu hesap hocam bütün e, Türkiye'nin hesabı ya. Bütün Anadolu takımlarını konuşacağız. Evet. Bu ilk programımız. Bütün takımları tek tek konuşamayız ama ben elimden geldiğince çok takıma yer vermeye çalışıyorum burada. Erzincan'ın iyi oluyor böyle. Özcan Kızıldağ'ın çalıştırıyor. Doğru olabilir. Benim bilgim yok ama hani orada da Manisa PK artık yani onun eleme moduna geçmiş hocam. Yani en yakın takipte 15 puan fark atmış. Hocalığını yaptım Hem de beraber de top da oynadım. Yani o Erzincan'da götürebilir. Yani hocam ikincilikte çıkamayanlara yazık olacak gibi bir durum var. Herkes çok istiyor. Herkes çok çalışıyor. Evet. Ama ikincilikte durumlar belli. Sadece 3 takım çıkacak. Evet. Ee, ama TFF birincilikten kaç takım çıkacak onu sezon sonuna göre düşecek, sezon sonuna doğru göreceğiz çünkü orada da bir kaos var. Hocam şöyle bir bilgi vereyim size. Federasyon Başkanı e, diklerin iptal edildiği dönemde Süper Lig'de TFF birincilik 20'şer takımlı olacak açıklaması yapmış ya, sözde olarak. Ama evet. TFF birincilik bu sene 19 takıma çıkacak gibi gözüküyor. Bu sebeple de TFF birincilikte sadece 2 takımın düşeceği e, iddia ediliyor. Şu an resmi bir şey yok. Ee, evet. Bu konuda da devamında şunu söylersek, Adana Spor ve Eskişehir Spor sizin iki eski takımlarınız. Bu takımların ligde kalması için neler yapması gerekiyor hocam? İki takımı aynı anda soruyorum. Ya ben şimdi şu anda o konumda değilim. Onları şey yapacak, analiz edip de ne bileyim, düşünüze söyleyecek Yönetimler, yönetimler daha iyi bilir. Çünkü onlar beraberler. Yani... Takımın şey kulübün içi onlara ait sırf sağ değil futbol biliyorsunuz sağ dışı da olaylar var. Yani sağ dışı nedir ekonomik, sosyal olaylar her şey var. Geçmişteki ödemeler var mesela İlgin kadarı eski eski sporu. Rahatsız o herhalde. Biraz küçülmeye gidiyor ekonomik. Onun için beni görevime son vermişler zaten eski şey sporda. Ee, şey spor hocam ben fazla hakimim o konulara biliyorsun. Ee senin söyleyeyim. toplam maliyetinin beşte birine yeni hoca getirmişler. Yani tam rakam söylemeyelim burada ama yönetimin evet. iddiası bu. Hatta evet. ayrılan hocanın yerine gelen şu anki hocanın da maliyeti bir önceki hocayla aynıymış. İşte benim aldığım bilgi bu. Ama siz o dört buçuk katı falan çok alıyormuşsunuz. Ayrılma sebebi Kuymuş Sayın İlgili Başkan'ın açıklaması bu. Rakamları burada vermiyoruz tabii ki. Böyle kat üzerinden anlatıyorum hocam. Allah Allah. Keşke başkan bana söyleseydi ya bu bağlısın hocam ya yi şey yapamani vefa mı oluyor bir şeyler oluyordu kulüplerde Hocam sizin görevinize son verildiği gün ben tesislerdeydim biliyorsunuz. Ben sizde her çarşamba günü röportaj yapıyordum değil mi? Evet. Ee, biz seninle saat birde röportaj yapacaktık. Ben 12.30'da geldim. Ortada bir şey yoktu. Tam bir de röportaja başlayacaktık. Hocanın görevine son verildiğini öğrendik. Yani ben olayın içinde olan birisi olarak söylüyorum. Ben de ben neyse hocam. Şimdi daha önce şimdi ben ben şimdi Başkan kalkıp da, ye, neyse onlar bizim kardeşimiz hepsi türkünden gelen Eskişehir sevgisi olan çocuklar ama şunu söyleyeyim en azından o e, maliyetim çoksa bana ya hocam abi ya biz küçülmeye gidiyoruz bu güzel çok bir şeyler yap deseyim ben Eskişehir sevgisi için seve seve yaparım yaparım. yaparım. Hocam gelsin eski spor muhabbetine geldik. Hocam ilanlar hakkındaki düşünceleriniz çok sayıda soruluyor. Vallahi bak hani sormasam olmaz. Altta inanılmaz yorumlar ilanlar İlanlar hakkındaki düşüncelerinizi soruyorlar. Ben kendi görüşümü söylersem siz de etkilememişsiniz. Önce siz söyleyin. Hey, e, olarak mı futbollayın. Her anlamda her anlamda. İkisini de değerlendirirseniz seviniriz. Çünkü siz tanıyorsunuz sevgili hocamızı. E, tanıyamadım fazla. Ma ma maçlarda da bakıyorum ileride iyi bir şey antrenör olabilir. ileride. Yani. Hocam teknik direktörlük de antrenörlük farklı mı peki? Yani o konuda da bir biraz ıı, sosyal medyada çok konuşuluyor. Yani iyi antrenör ama iyi teknik direktör değil deniyor mesela. Evet. Bu konudaki görüşünüz ne? Askerlikten şey yapayım. Biri eğitim çavuşu öbürü kenara. Iı, Peki hocam e, sos, aşağıda gelen yorumlardan birisini az önce sormadım. Hani Konunun evet. doğru yerde sorulmasına inandığım için pro lisansı olmayan hocaların yani B evet. lisanslı, A lisanslı, A takım yönetmelerini nasıl bakıyorsunuz? Yani olmalı mı? Federasyon bu konuda ne yapmalı? Pro lisans hakkındaki düşünceleriniz ya yani Pro lisanssız hocalar hakkındaki düşünceleriniz ya bu yıllardır böyle. Bizim zamanımızda da aynı. Bunlar yanlış şeyler. Türkiye'de hep bunlar oluyor. Onun için ilerleyemiyoruz. Hiçbir konuda ilerleyemiyoruz. Hiç. Çünkü yani hep yanlışlar silsilesi, zincirleme. Yani ne bileyim birbirini takip ediyor buraya geliyor. Benim zamanımda da ben beş kurs bitirdiğim zaman, beş tane kurs bitirdiğim zaman hem de birincilikte bitirdim. Bitirdiğim zaman Mustafa Denizli'yi çıkardılar. Mesela Derval geldi. Hı. Derval geldi. Diploması yok şimdi. Derval'e yardımcı antrenörü olacak Mustafa Demir. Ne yaptı? Hallem ettiler, kallem ettiler. Oradan buradan. Hızlan o arada Galatasaray'ın, Galatasaraylı bir, biri Ali, Uras mıydı? Hatırlamıyorum ismini. Hayattaysa, Allah'u günümdürler versin, yaşadık bir şeyse. Tefat Allah rahmet eylesin. O, o federasyon geldi oraya. 10 sene profesyonel olmuş. A milli olmuş oyunculara özellikle adı direkt A kursuna. E benim monitör gitti. C gitti. B gitti. E bunlar bir kere de oraya geldi. Şimdi bu olur mu? Olmaz. O zaman mı yaptılar aynı yanlışı? Mesela dün dünya üçüncüsü olan milli takıma öyle değil mi? Gittiler direkt evet. A, A diploma verdiler. Bunlar olmaz böyle bir şey. Almanya'da dünyanın en büyük futbolcularından çoğu gidiyor. Antrenörlere başladığında zaman alt liglerden başla. Alttan başlıyor. Yavaş yavaş. Bun, bununla ilgili bir şey soracağım hocam. Futbolu birkaç yıl önce bırakan isimleri e, bugün TFF 1. Lig'de Süper Lig'de teknik direktörlük yaptığını görüyoruz. Yani benim aklıma Mert Nobre geliyor. Daha birkaç yıl önce futbol oynuyordu. Ya Ümit Karan, Menemen sporla anlaştı. Bunun gibi daha çok örnek var. Aklıma gelen ilk iki örneği verdim. Yani ee, bu isimlerin direkt bu liglerden başlaması doğru mu diyecektim öyle ama siz yanıtını verdiniz. Yine bir yanıt isterim ben. Vallahi tamam, futbolculuklarına saygı gösteririz Futbol oynamışlar. E o zaman o zaman o zaman ben niye gittim? Ben de 10 seneden fazla profesyonel futbol oynadım. E ben de A Milli oldum. O zaman benim ne günahım var ya yani ben niye senelerce 3 ay kurs, 2 ay kurs, 1,5 ay kurs gittim senelerce. Adamlar geldi direkt adan. O o bu yani olmaz. Bu ülkede hep aynı şeyler yapılıyor. Olmaz. Şu, şimdi yine oldu buna benzer bir şey. Geçti kısa bir süre önce herkes barya dedi. Yeni bırakmışlar çıkıyor duyuyor. olmaz. Bunlar yanlış şeyler. Ya bunlar yanlış şeyler. Onlara azar Ozan... da... Evet, evet. Dinliyorum. Dinliyorum. O, Siz bir söyleyin. O, o bir yere getirdiniz adamlara kendilerine zarar veriyorsunuz. Pamlar, çiğler pişmemişler, olgunlaşmamışlar. Olmadan oraya götürmekle onu hem ona zarar veriyorsun hem onun çalıştırdığı kulübe zarar Bu Bugünler gelip geçer. Kısa bir süre 3-5 baş başarılı olur. Bir sezon başarılı olur. Ama en nihayetinde Çarpacağı yer duvardır. Gerçekte karşılaştık. Çünkü bilgin birikimin olmadan sen bu işi ya, yani senin dedim ben en az 15-20 sene geçmesi lazım. Ben bu antrenörlük ayrıştırmam için. Az Hocam şey başlık olarak şunu anla, alabilir miyim? Yani programlarda da artık sona doğru yaklaştık. Ee, Türk futbolunun gelişmemesinin sebebi pro lisansı olmayan hocalar dediniz. Doğru mu dedi, anlamışım? Yani ben yani Türkçenin gelişmemesinin sebebi pro lisansı olmayan hocalar gibi bir ifade çıktı lazım hocam. Yani, pro lisansın olsa yani e, bu şeydir pro lisanslar da öyle bir şey değil. Yani pro lisans tamam biz, biz ilk grubuz. Bu Türkiye'de alan ilk izimiz. Yani, evet. O bu, bu, pro lisansla e, şey e, pro kursunda sen bir şey öğrenemezsin. Sağ çalışması o. Akademik bir şey yok ki onda. Yani bir sınıfta yani kardiyovasküler sistemi, kardiyo sistemi endokrinoloji okumuyorsun ki. Geliyorsun orada sağdan, orta, soldan, orta, merkezden, düştüm, yandan üstün, bilmiyorum. Bunlarla antrenör olduğunuz zamanlar kafayı vururlar duvara bir gün gelir. Belki tesadüf e, birkaç götürebilirler bir süre ama en sonunda ben onlara abiler olarak söylüyorum kendilerini ne bileyim. Eğer oraya gitmiyorlarsa hissine ne bileyim kursa gitsin ya. ne bileyim, yani bir yerlere gitsinler yani. Bu... Hocam Adana Spor geçen seneden ders almamış mı? Yani sosyal medyada yorumlar yapılıyor. En, en son o gün temiz konu oldu aynı şeyi söyledi Adana Spor son 6 haftada bir tane galibiyet aldı. O da hükmen galibiyet hocam. Hatırlarsınız evet. Menemen Spor 6'ya banca oynattığı için. Evet. Yani Adana Spor'daki problemi az önce sordum ama pek yanıtsız bıraktınız hocam yakın değilim dediniz ama Adana evet. ne yapması gerekiyor? Yani yönetim en iyisini bilir diyorsunuz ama biraz daha açarsanız Adana Spor taraftarları bastırıyor alttan çünkü hocam. Şimdi ben nasıl söyleyebilirim? Geçen sene ben gittim oraya. Pandemi çıktı hemen ondan sonra zaten ben gittim sondan ikinci de kurtarmaya yüzde bir trilyonda kurtarırdım yani. Olağanüstü Neden ol... kurtaramadınız hocam? Neden Zaten 8 maç 6'sı deplasmandı bir iç iki içeride. Ondan önce gittiğim iki maç oynamıştık. Bir içeride bir dışarıda. Ondan sonraki 8 maç oluyor. 6'sı dışarıda. Bir de bu pandemi çıktı. E, i̇zin verdik. Gittiler. Almanya'ya gidenler oldu. Ukrayna üzerinden gitmişler. Biz gitmeyin deme Yani şehir dışına gitmek yasak dememize rağmen bir yolunu bulmuşlar. Gitmişler. Annelerini babalarını görme. Ya arkadaş. Şu anda, bu, şimdi bak biz sizi görüyoruz değil mi? Amerika'da da olsanız göreceğiz değil mi? Yani evet. Böyle alet var ya, bir teknoloji var. Ya gerek yok ya. Futbol senin için ya arkadaş. Anneni, gör, anneni açarsın şeyden buradan bizim konuş gibi görürsün. Çok mu özledin? Hocam futbol... Eze Adana Spor'a etti mi? Soru bu, alttan gelen soru bu. Eze Adana Spor'a etti mi? Geçen sene Adana Spor'un o duruma gelmesinin yüzde sebebi. Yüzde elli uyumsuz. Uyumsuz. Her şeyi yaptı. Şimdi artık olmuş bitmiş anlatamam ama ben taraftarlara saygı duyuyorum. Kulübede saygı duyuyorum. Onun için hani o geçmiştir ama bilsinler ki uyumsuz. Uyumsuz bir de artmıyor. Ben e, bu saçlarımı şeyde artmadım. Bak bunlar beyaz. Şeyde, değirmende falan artmadım Ben Eze gibi e, onlarca topçu gördüm. Herkesi yürüyüşünden anlarım. Niyetini de bilirim. Yani o kadar e, ya, hakimim olaya. Hocam e, eski oyuncunuz var. CS Segtika. Eskişehir evet. Spor'da beraber çalıştınız. Galatasaray'ın evet. onu kiralayacağı söyleniyor. Sizce e, Lig takımlarına başarılı olabilir mi? Hangi takımlarda daha oynarsa daha başarılı olabilir sizce? İsminin geçtiği kulüpler de var CS'nin bu arada. Evet. Denizli Spor'la ismi anılıyor mesela. Erzurum Spor'la anılıyor. CS başarılı olabilir mi? CS nasıl bir oyuncu olacağım? Onunca ondan başlayalım. Geçse iyi bir futbolcu. Tabii silahlar kullananlara aittir. Eğer kullanırsanız çok iyi futbolcu. Ama bu demek değildir. Galatasaray bunu kullanamıyor. kullanamıyor. E, Galatasaray'da tabii ona, ona ondan daha deneyimli futbolcular var. Yese, yese, biraz yaşının şeyiyle biraz e, oyun şeyi, e, maç şeyi alması lazım. Daha da iyi olur. Şu anda iyi. Eskişehirspor'a geldiğinde sadece Nafredak kariyeri vardı hocam Sırbistan'da. Başka da bir kariyeri yoktu. Şimdi burada geldi kariyer yaptı bence kendine. Antrenman yaşı ve maç yaşı müsabaka yaşı arttıkça bence üstüne koyar. Var o şey var o hamur var CS'de. Yani Süper Lig'de bir takım çalıştırsanız Anadolu takımı kiralamak ister miydiniz CS'yi? Takımınızı evet. görmek ister miydiniz? Takım hangi takım? Yani hangi takım? Yani. Ya, Anadolu, Anadolu takımı orta sıralarda ya da birlikte kalmaya evet. çalışıyorsunuz. Tabii, tabii. tabii. Hem de öncelikle. Tabii. Hocam Cemali Serteli sormak istiyorum. Başakşehir'de ben çok beğeniyorum. Evet. Önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Evet. Cemali hakkındaki düşünceleriniz neler? Cemali karakterli kutlu oldu. Yani, yani Atatürk'ün söylediği gibi ahlaklı gerçekten ahlaklı Şu anda Takip edemiyorum, biliyorum. Oynuyor mu, süre alıyor mu? Oynadı. Son hafta e, beraber bir tane maçta 90 dakika oynadı hocam. İlk onbir çıktı sahaya. Cemal'in bir şey işte e, bir bir ağırlık sorunu var o. Patlama şeyi biraz az. Sonradan biliyor. E, Onlar yine biraz tabi bu bazı şeyler anadan doğma olursa oluyor. Antaramanlar için onu geliştirme şansımız olmuyor. Onu e, ne kadar olsa yani. Nispetten eskiye oranla biraz daha arttırırsa çevikliğini, çabukluğunu bilenler o o yönde çabukluk da verir. Hocam şimdi ben bugün bir şey duydum. Sizin görüşünüzle merak ediyorum. Ee, özellikle konuşurdan açıldı. Onu da söyleyeyim. Galatasaray Aytaç alıyor. Evet. Salih Uçan'la da anlaşmışlar duyduğum kadarıyla. Ee, sezon sonunda yabancı kuralı revize edilecekmiş. Bu sebeple Galatasaray geldi transferlere yöneldiği söyleniyor. Yabancı kuralı hakkındaki düşünceniz ne hocam. Süper Lig'de ve TFF birinci uygulanıyor. Alt Lig'de komple yabancı yasak zaten. Ee, Menemen Spor'da mesela 6 yabancı oynattığı için hükmü 3-0 oldu. Bu e, yabancı kuralı hakkındaki düşünceniz ne hocam. Normalde ne olması gerekiyor? Sizce ne olmalı bu konu? Vallahi bence benim şeyim yıllardır da söylüyorum. Bunlar futbolun önüne engelliyor. Engeldir. Ben kendi çocuğumu Motivasyon kaybı oluyor. Bugün altyapılarında oynayan çocuklar bizim süperlik takımlarımız. Adam diyor ki ben diyor niye çalışıyorum diyor. Beni nasıl olsa bir yere kiralık verecekler. Gidecekler bir tane yabancı alacaklar. Zaten orada o çocukların şevkini kırıyorsun. O çocukların ne, motivasyonunu bozuyorsun. Ya beş tane yeter ya. G gerek yok ya. Daha sonra kaç yabancı daha Şampiyonu'ya Hacı vardı, Popescu vardı, Filipescu vardı. Ya, Dördü, o... Taferel vardı bir de hocam. 4. tamam. Ya oluyormuş demek. E bu yabancı fazlalığını niye getirdiler çok olsun? Yok Avrupa'da e, onlarla e, dengemiz olsun. Ya bırakın gidin ya. Bu bu bunlar bunlar şey değil yani. Hocam e, gördük yabancılarla çıktık. Bugün e, birkaç yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gruplara takımımız katılamayacak. Yani evet. yabancılarla da olmuyormuş. Yani nereden bakarsan oradan... Tersi çıkıyor yani. Bu yabancı kuralı sizce Spark'te 5 olmalı. TFF birincilik de kaç yabancı olmalı hocam? TFF liginde tamam bitti ya. Bu kadar yeter. Kaç? 3 tane de FTT liginde tamam. Şu anda beni dinleyen menajerler bana kızıyor. Ben ülke için konuşuyorum. Ben Türkiye'nin geleceği için konuşuyorum. Ben döviz gitmesini istiyorum sana. Lafa gelince hepsi milliyetçi. Gidersen. Hayırlı cumalar yazıyorlar falan. Ama icraata gelince nesin? Olur böyle şey ya? Niye ben benim bu, bu bu ülkemizden niye para çıksın dışarı? Ben kendi çocuğuma veririm parayı. O para dağılır. Adayısına gider, amcasına gider, ona gider, buna gider. Burada kalır. Türkiye'de kalır para. Paradan ziyade bir de onlar da önü açılır. Daha özgüven gelir. zaman e, ama hı, yabancı kural çıktıktan sonra da çok sayıda Türk futbolcu yurt dışına gitmeye başladı. Yani Cengiz Ünder, ben tamam. tamam. Çağlar tamam. Sövüncü'ye kadar ben şimdi bu menajer kardeşlerime diyorum ki, ya bırakın tamam beş tane yabancı ile idare edin. Siz şimdi beş tane yabancı getiriyorsun buraya 30 yaşında, 35 yaşında adamı, değil mi? Ondan iki transfer yapabilirsin bir transfer. Ben de diyorum ki, onların leyine konuşuyor mazda. Bul on altı yaşında çocuğu, 15 yaşında orada keşfet, al seni. Ondan sonra 35 yaşına kadar kullan o çocuğu, hep kazan, daha çok kazanırsın. Daha Bunu çok... yapan kulüplerde var yani daha sürekli olur. Öbüründen bir kere transfer alırsın, bir kere getirir götürürsün. Bence o zaman menajer kardeşlerimize ne yapar? Araştırır yani. İyisini araştırır. Değil mi? Alır onları, onları senelerce TFF Ligi, Süper Lig, orada burada daha, daha da çok kazanırlar da hem de futbola daha çok katkılı olur. Öbürü İtal. Al. Yani yani İtal mal yani o geliyor şimdi ne yapıyorsun? Dövizle alıyorsun, veriyorsun. Gidince geriye sana ne bırakıyor? Geldi gitti oluyor. Yönetimlerinde gururu şu bazı yöneticilerin. Aa biz bunu aldık. Bizim zamanımızda biz bunu aldık. Yani 20 sene sonra anlatacakları bir e, hikaye olsun. Ya alma kardeşim niye alıyorsun? Yani almayın. Kulübü düşünün. Evet. Anladım hocam. Valla artık e, son iki soru. Hatta birisi evet. soru bile değil de. E, milli takımla kapatacağız hocam. Evet. Euro 2020 biliyorsunuz bu sene yazın pandemiden dolayı yazın hayat elendi. Euro 2020'de takım milli takımımız İtalya Galler ve İsviçre'nin olduğu gruptan çıkabilir mi hocam size? Milli takım hakkındaki görüşleriniz de Şenol Güneş'i beğeniyor musunuz? Şenol Hoca'yı hakkındaki düşünceleriniz de alalım. Yok. Şenol Hoca bizim kurs hargı, Beraber biz be, beraber başladığımız aynı sınıftaydı. E, e, şey, taktik strateji olarak zayıftı Bunun ispatları da çok zaten. Maçları e, ...derinlemesine seyreden herkes görürür hataları, yanlışları. E, i̇yi kadrolarla olursa mesela dünya için, dünya ikinci. Dağ Saray zaten o zaman UEFA kupası alan Dağ dokuz 9 kişi oynadı Yani bu yani. Yani ilanmazsız vardı o, o dönemden aklında kalan bir de. Saray kadrosunda olmayan. Yani, yani bir iki tane giren var, o kadar yani bu göre ya, kadro göre Galatasaray'da mı o zaman tabii ki. Oyun formatı da zaten Galatasaray. Galatasaray oynuyordu oğlum. işte. Hocam yani e, bu sene Uluslar Ligi'nde başarısız olduk. Şenol Güneş'i Milli takımın başında e, devam etmeli mi? Yani zaten kimse istifasını et, istemiyor memleketler. Ne yapmalı Şenol Hocam? Ona tavsiyeniz ne? Yani tavsiye be. Benim arkadaşım var Hocam bir arkadaşı olarak tavsiyede bulunamaz mısınız? Yani evet. uluslar Ligi'nde küme düştük. Yani Euro 2000'de bir, gruptan evet, çıkmak ha, istiyoruz ama nasıl olacak? Hakkım ben herkesten uzağım. Ben kahvede oturuyorum. Onlar holding sahiplerinin yanına gidiyorlar. Hocam ya. pandemiden dolayı kahveler de yasak ya. Evet. Evde oturuyorsunuz. Yani şu anda öyle ama senelerce öyle gittim ben. Ben giderim kahvede oturum, kaldırımda otururum parkta gidip Onun bunun yanına gitmem. Hiç gitmem. Onun için biz ayrıldık. Yani hepsinden ayrıldık. Bu dediğin seviyedekiler hepsi benim yanımdalardı hepsi. Hepsinden ayrıldık. Biz Hocam bu pro... Hocam Beraber kuyruğa giriyoruz. Beraber içiyoruz, tedavirliyoruz. Evet. Hocam içiyoruz deyince başkanlaşılabilir Ben biliyorum çay içiyorsunuz, siz Yok. kahve içiyorsunuz. İçerim. Bizim halkımız farklı anlamlara taşıyabilir. Yani ben sizin alkol kullandığınızı hiç görmedim mesela. O ne anlayacak mı? Bu anlayacak mıca? Ben içki içerim niye içmeyeyim ya? Allah Allah. Hocam yani. milli takımdaki genç jenerasyonun mimarı kim diye bir soru gelmiş. E, Terim, Lüçescu, Güneş seçeneklerde bunlar. Yani evet. şu an bir genç jenerasyon var ya milli takımda. Evet. Lüçesku ben oluşturdum diyor. Şenol Güneş başında bulunduğu için normal olarak o. Fatih Terim'de benim kurduğum bir altyapı var diyor. Yani milli takımdaki jenerasyonun temeli kimde? Valla üçünün de emekleri oldu ama Lütçescu başlattı gibi geliyor bunu daha önce o taramayı Ama tabii onların da katkıları var. Ha bu yeterli mi şimdi? Siz şimdi milli bizim yeterli mi görüyorsunuz? Hiç de yeterli değil. O çocuklarla öyle şeyler olur ki Avrupa şampiyonu olursun ya. Rahat rahat olursun. Ama böyle değil. Böyle değil. Yani o Hocam. Çocuk, efendim. 31 yıldır teknik direktörlük yapıyorsunuz. Hiç böyle milli takıma teknik direktör olma ihtimaliniz oldu mu yani? Teklif geldi mi, gündeme benim, geldi mi? Benim, benim üç kere geldi, gündeme geldim ama. Neden olmadı hocam? Benim şeyim yok ya. Ben bu yerlere fazla takılmıyorum. <gülüyor> kendi, kendi, kendi sosyal. Anladım, anladım yani. hocam. Şimdi bu programımızın sponsoru Adarita Hakan Sayın. Tanırsınız belki. Kendisine çok teşekkür ediyoruz evet. buradan. 2021 evet. yılı hakkındaki temennilerinizi alıp hocam kapatmak istiyorum artık. Normalde bir saat program yapacaktık ama sohbet çok güzeldi, konular çok güzeldi. Biraz evet. uzattık, inisiyatif evet. kullandım ben. 2021 evet. yılındaki temennileriniz neler hocam? Vallahi hak, hukuk, adaletin olduğu yani özgürce yaşanan bir Türkiye olsun, dünya olsun. Türkiye'de yani pardon bencilik etkinler bütün dünyada. insanlar özgürce yaşasın. Düşüncelerini söyleyebilirsin. Düşünce suçları affedilsin. Ne bileyim. Haksızlığa uğrayanların hakları verilsin. Temenni herkese sağlık diliyorum. Koronadan uzak bir yaşama. Bir an önce de şu e, pandemi gitsin. Ha, aşı aşı olacak mu? mısınız hocam aşı? Yok ben Çin'den gelen aşı olmam. Ya, Almanya, Pfizer? Evet, Çin'den gelen de olurum ama... Dört faz uygulasınlar garantiye aldıktan sonra olabilir. Yani gayet de üst diyor bir tane daha. Bir de Çin'in şey olduğu için Çin malı ya. Ee, hocam olur mu öyle? Hem Alman aşısı hem aşısı falan olmaz herhalde. Yani sormak lazım sağoluşçulara da. Ben o aşikasını şey yapmam. Anlatmak istedim. Üç faz oluyor biliyorsun. Onu, yani kanıtlan... 28 gün arayla iki faz olacağız hocam. Benim bildiğim bu Çin'den gelen aşıları. Onu kanıtlanmadan tabii... Bilmiyorum artık. Bilim adamlarının şeyi ben o konuyu bilmediğim konudan ahkam test. Ama ediyorum. hocam hani biz gençler daha sonunda ki en son grupta olacağız. Siz hani böyle 65 yaş üstü öncelik gruptasınız evet. ya onun için sordum ben. Biz de deneyecekler ondan sonra siz olacaksınız. İyi hocam misin? Allah hepimize uzun ömürler versin. Çok teşekkür Bak, ederim. Altınız için, gençliğiniz için. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet etti bu ülkeyi. Biz sizin için aşı oluruz. Hocam e, ee, bir Balkan ülkesine gideceğinizi söylediniz bu programda. Evet. E, daha çok manşet verdiniz. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Benim de ilk programımda bu. Beni çok onurlandırdınız. Çok gurur duydum. İyi olsun. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. E, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yeni yılda da mutluluk, sağlık diliyorum hocam. Herkese ve size. Bütün, çok teşekkür ederim. Bütün insanlığa, tüm dünyaya. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Hayırlı, hayırlı, hayırlı akşamlar. Görürüz.